Orijinal doğal bal Can bak biliyor musun? Buna adı baldır bal Çöpçesi mi koçam eşk Ama aralar rahat bırakmıyor Bu cool, doğal, şekersiz, ilaçsız. Ama zahmetli. Hiç yere kalmadı galiba. Evet, Hadi konuşalım. Hadi şu an. Ama geldiler. Evet. Orjinal, ilaçsız doğal direkt Mustafa tabii şeyi aldı tadı. Bana Hmm. O güzel O har ama. Çok güzel. Şu an balları aldık. Kapıcı çağırıyı arıyoruz. Sürekli ararsın. Bir, bir ben onu gördüm bir. Bir dakika. Bir dakika. Getiyor yakıp ısıtıyor, ben bu bütün arıları o ana taşıyacağız. Doğal yerlerinden pete taşıyoruz. Ah, evet. Bak, şu anda aralara yakalıyoruz, ve alacağız. Görüyorsunuz? <gülüyor> ee, bak bak bak bak bak. Yavaş yavaş yakalıyoruz. Mallarını alıp şimdi kendine ne alacağız? Bu kadar bulamadık.